Merhaba dostlarım ben Serdar ve sanrize hoş geldiniz. Son sanrize bölümle demeyeceğim, son sanraz videosunda. E... Son, <gülüyor> şunu öldür Son sanrize videosunda e, birazcık e, e, başarısız olmuş oldu gibi görünebilirim bazı şeylerde ama sanırım şöyle bir durumumuz oldu şu an. Sanırım bana dediniz ki abi sen şu an şey yaptın. Sen okeysin şu an. Sınırsız stamina var. Ben de koşayım dedim bakalım. Sınırsız stamina var mı gerçekten? Çünkü dım dım dım diye ona göre başarılı şey gelmiş. Ok olmuşuz biz. Şu an koşuyoruz ha. Şu an koşuyoruz. Koşuyor CJ. CJ koşmaya devam ediyor. Wow, CJ koşuyor koş. Gidiyor böyle. CJ'in şu an stamina'sı sınırsız gibi. He evet. Evet güzel, güzel bu, bu hoşuma gitti. Benim çok hoşuma gitti. Ben o zaman şu arabayı bir indireyim. Hocam sen oradan bir çekil bakayım. Evet, Los Santos'a veda etmeden önce şuraya gideceğiz. Çünkü sanırım şey şuradaymış. Geçen bölümde yapmaya çalıştığım görevlerden biri şuradaymış. Bisiklet görevini hala yapamıyoruz. Çünkü bisiklet skillimizi geliştirmemiz gerekiyormuş. Bilmiyorum sanırım öyle bir şeyler. Yaparız, zamana gelince yaparız ama şu an gerek yok ee, karşımıza yine şey çıkarsa ha okey e, biraz e, acaba zırh mı alsam diye düşünüyorum varmış zaten azıcık yeter o bize yani inşallah yeter <gülüyor> e, yine sprey play görürsek onları da yaparız bakalım oyun sesi var oyunun görüntüsü var bunları birazcık geç korku ettim ama olsun Evet şimdi nerede bu dükkan nerede bu dükkan şuralarda bir yerde Evet şurada mı? dükkan bu mu? Aha, aynen orası. Şuraya arabamıza koyalım. Oo. Oo. Güzel. Ezan donuk okunuyor tam. Helal işi yapmış olacağız artık. Artık CJ emekli olmaya karar verdi bu şeylerden. Emekli olma sürecini de nasıl karar verdi? Dedi ki okey ben nasıl emekli olacağım? Ben gideceğim ve markette çalışarak emekli olacağım. <gülüyor> f e basısım geliyor. Fallout 4 kaydından çıktım az önce. Oradan da tam hızla devam ediyor her şey. Ee... Ha okey. Burası da böyle bir market. Hiçbir marketteki ürünlere bakmamıştım aslında. Biraz baksak ne yapsak? Şu, şu azıcık bir dikkat çeken bir şey var mı diye falan. Vav. Vav. Vav. Vav. Ağabey inanılmaz bazı şeyler oyunun mizahı çok uçlar, çok ilginç. Sanırım başka da poster monster falan yok. Atari'lar var ama nasıl bunları oynamamıza gerek yokmuş sanırım. Neyse devam ediyoruz böyle. Ee, evet başla bakalım. Ee, süre bitmeden tüm paketleri gerekli yerlere ulaştırırım canım sıkıntı değil o. Ne olacak? paketi atmak için Q tuşuna ve E tuşuna basılı tutarken e, yapamıyorum. Ha, şöyle mi yapmamız gerekiyor? Nasıl yapacağız lan? Ha, şöyle. Ha, okay tamam anlaşıldı. Tamam ya yaparız. Şöyle hazır sınırsız stamina'nız da varken bunu kullanalım değil mi? Birazcık güç de şey yapmış oluruz. Ha, böyle. Okay, Güzel. Teslim edildi. Başka bir noktaya git ve paketi bırak. Ha anlaşıldı. Bize fazla da paket veriyorlar ve e, diyorlar ki okay, sen bunları hallet. Ben polise mi bırak olacağım bunu? Paketi. Evet. Şu an e, kuryeyiz. Şu an kurye hizmetimiz var. Evet. Minimum miktarı geçtik. Şey yapıyoruz. E, lütfen bize e, 4 yıldız vermeyi unutmayın. Bir şeyler yapalım falan. Bilmiyorum abi. Bakalım review'unuzu bırakırsanız, güzel güzel yorumlar yaparsanız CC'ye de güzel güzel maaş alacak. Lütfen siz de e, aşağıda iyi iş çıkardın. Şimdi ücretini verdim. Güzel. E, ha, şimdi şöyle bir şey yapalım. Okay. Şuralara en son gideceğiz. Şuralar çok şey çünkü. Ha, şöyle sağ taraftan başlayıp sol tarafa doğru gidiliriz ya. Aslında yapalım öyle yapalım bakalım. E, Losantos'un kuzey doğusu inanılmaz yokuşlu böyle İstanbul'un göbeği gibi bir şey gibi. Büyük sıkıntılı yerler. Çok hızlı gidersek düşeceğimizden korkuyorum. O yüzden şey yapıyorum. Böyle size aşağıya CJ'in şeyleri hakkında lütfen getirdiği zaman hakkında bazı şeyleri hakkında yazarsanız çok güzel olur. Kesinlikle şüpheli görünmeyen yeri de bıraktıktan sonra bu paketi. Devam ediyoruz. Ben şuradan devam edeceğim izin Çimlerin, şeylerin içinden geçeceğim çünkü... Eee, doğru düzgün bir kurye hizmeti bunu gerektirir. Ben bazen böyle gördüğüm, duyduğum, kokladığım her, her şeyde dalga geçebilirim. Lütfen ciddi e, ciddiye almayın. ben ciddi almıyorum. Bunlar e, çeteler bu arada hala saldırabiliyor mu? Ohohoho! Okey. Okey. Teslim edildi, başka bir paket alayım, okey, alayım. Grove Street kötü oluyor diyor bak. Kötü olan sensin, siz kötü kötü oluyorsunuz bence. Tamam devam. Oğlum arkamdan geldi geçiyor. ya. Bisiklete, sağa dönme, sağa dönme, sağa dönme, okey. Bisiklete geçirdi ya. Hadi CJ, hadi CJ, hadi CJ. Çalıştır o kasları CJ. O kadar kas yaptık CJ. Ne, hangi günler için yaptık o kasları? Canımız azaldı ha. Canımız az oldu şu an. Canımız az sonra hasar gördük. Bisiklet tecrübesi. Ha bunu geliştirmeyeceğim acaba şey olacak. Sayarım bu e, videonun sonunda CJ bayağı bisiklet skillini geliştirmiş birisi olacak. Ve sayarım BMX e, şeylerine gidiyor olabiliriz. Belki, belki biliyorum. Biraz helal para yapacağız ama yani. Bu bölüm böyle. Çünkü ezan okunuyor şu an. O yüzden eee... Yiyeceği şeylere girişmeyeceğiz. Gün işlememeye çalışacağız, elimizden geldiğince ama no promise. Oh. Wow! Bisikletimden attığım paketle öldürdüm az önceki kadını. Who? Okay. Dünya çok ilginç bir yer. Beynin çalışmayı durdurdu mu diyor? Azıcık. Şu an CJ biraz yoruluyor gibi. Yorulmuyor da güç keşke. Cime falan gitseydik bir biraz çünkü onun acısını çekiyor gibiyiz sanki. Yetişemeyeceğimizden de korkuyorum ben. Şu an yetişeceğiz, yetişeceğiz ama olsun gerilim olur, heyecan olur. Hadi bakalım heyecan, gerilim. Yok kaslar azalıyor. Hey hey bebeğim hoyt ha ha. Ben az önce ne diyorum ben öyle bir. Yani paketlerle kurye hizmetini yaparken de insan öldürebildiğimizi bilmiyordum. Tam diyordum ki vay helal iş yapacağız. Yok yapmayacakmışız. Özür dilerim. Benim hatam. Net bir şekilde benim hatam. Bazı sözler verildi. O sözler tutulmadı. Genel olarak böyle gelişiyor zaten. Online marketlerde şeylerde. Geri dönebiliyor muyuz? Geri dön dönelim herhalde ya. Zamanım yeter. Eğer yine arkadan bana geçirecek olan başka bir, bir araba yoksa. ya Bu videoyu şuna kadar iki defa şaşırdım. Kesinlikle beklemediğim şeyler falan oldu. İlginç. Güzel. Böyle iyi. Hayat böyle güzel. Keyifli böyle. <gülüyor> arkamdan, arkamdan birileri geçirdiği zaman bisiklete. Hadi bakalım nereye gidiyorsun şu an. Şurada... Oo, hemen şunları halledeyim. Hemen şunları halledeyim. Ya da şöyle bir şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Okey iyi. Hep aynı süre verecekler yok. Tamam 5 dakika verdiler. Hemen. Güzel. Güzel. Şunu da halledelim. Hocam lütfen önüme arkama falan geçmeyin, etmeyin. E hey! BS Baby, okey şimdi. Buradan sola giderim. Hmm, şuradan buraya geçerim. Buradan da dönerken oraya geçerim, okey. Devam et CJ, devam et, devam et, devam et, devam et. Hadi hadi, W'ye basılacak, o W'ye basılacak. CJ! Hız hız hız hız! Hız bebeğim hız! Hız CJ, hadi bakayım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Aynı yerime gidiyorum ben. Aynı yere gidiyorum sen. Ha bu paketler nereye gideceğiz zaten az çok belli. O yüzden buradan böyle devam ediyoruz. Ben böyle bir kuruyayım artık. Böyle bisiklete giderken fırlatıp devam ediyorum yoluma. Yani siz öyle bir kuruya görürseniz böyle hocam biz deyip böyle pencereden paketi fırlatan işte o, o benim. O CJ. Ben aslında CJ'yim arkadaşlar. Bunu açıklamak istiyordum hep size ama hep içimde kalıyordu. Ben CJ. Biliyorum çok benzemiyor olabiliriz ama bunların hepsi göz yanılmaz. İçindeki güç arttı. Wow, her zaman içinde böyle bir güç olduğunu biliyordum. Artacağını bilmiyordum ama artmış. Artık daha uzun süre koşabilir, bisiklete bilebilir veya yüzebilirsin. Yok zaten sınırsız yapıyorum onu. Nedense hırsızlık yaptığım görevler sırasında böyle bir yetenek elde ettim. Who knows neden böyle oldu ama. Demek ki hırsızlık yorucu bir hırsızlık yorucu bir iş bu arada <gülüyor> hırsızlık kesinlikle yorucu bir iş onun şey yok ee, herhangi bir şüphe yok yani o konuda tüm paketler teslim edildi hadi bakalım 10 pakete mi çıkacağız en sonunda 10 paket falan mı teslim edilecek ne olacak merak ediyorum yani o konuyla. İyi iş çıkardın Hadi bakalım ücreti o hemen şöyle bir bakalım sanırım sağ tarafta iyice şeylerimiz var. Oo, evet buraya en son gideceğiz buraya en son gideceğiz. Şöyle sol taraftan ne ne oha oha çüş yani çüş yaparız yaparız yaparız soldan başlarız şöyle ata ata gideriz kuzeyden yani doğuya doğru döneriz batıya gidiyoruz onun şu an. 10 dakika verdiler zaten. Onlar da biliyorlar. Sana şu an kazık bir iş verdik ve bu işin altından kalkmanı beklemiyoruz. Hocam! Hocam! Ne diyorsun sen hocam? Ne işi? Ne kazığı? Neler neler yaptık biz? Ben bir kez var, o treni takip ettim koçum. Big Smoke. Bak o treni takip edemedik demedi. Tek yapman gereken o treni takip et demedi bana. Diyemedi. Oho! Okey. Burası bir bisiklet kuvyesi için tehlikeli bir şehir. Hadi CJ hadi hadi hadi o baldırları görelim. O bacakları görelim. Çalışacaksın CJ. Sür sür sür. Birileri Amerikan dedi ama zaten bu okey. Yukarı mı çıkacağız biz? Yes, yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkmamız gerekiyor ama hallettik. Bir sıkıntı yok, hallettik. Elimde ya yani yaşlı bir kadınla yol atladığını, zıpladığını görelim. Hah, bisiklet kullanma becerin arttı artık. Da düşmek düşmek sizin daha yüksek Tavanla zıplaması yapabilir ve geri geri daha hızlı gidebilirsin. Okey. Bu güzel bir şey. Haydi bakalım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı CJ. Hızlı hızlı. Yaparız koçum. Yaparız be. Yaparız be. Geldik. Haydi CJ. Geldik. Yes. Teslim edildi. Haydi bakayım. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Devam. devam, devam. Şimdi buradan sola dönsek çok güzel olurdu aslında. Ha, sağ taraftan çıkış yapabilirim ben ama. Aha. Merdivenlerden çıkış yapabilirim şuradan. Bisiklet kuryesi olmak böyle pratik düşünmeyi gerektiriyor. Aynen öyle. Aynen. Öyle. Ulan burada yol yok. Haldırma mı gideceğiz? Buradan gitmemi bekliyorlar. Okey. Ben bu, bu e, feneri hiç kullanmadık. Keşke kullansaydık. Böyle bir görevde bir şeyler yapsaydık. Buraya gelseydik ama an denize fırlatsam acaba kabul edilir mi? Aynen. Şu, şuradan dönmezsek ayıp olur. Şu an denizin, fenerinin etrafından dönmezsek aynen döndük. Bunu da yaptık. Yapılması gereken bazı şeyler var bu hayatta. Onlardan birini de yapmış olduk. Yani şimdi şöyle bir planlama yapalım. E, şu yolu dosdoğru takip edersem aynen iki e, şeyde çıkıyor oluyorum. Ee, iki yere de çıkıyor oluyorum. Zaten SC'yi yorulmuyor, etmeyen o yüzden çalıştıracağız. Sadece e, ağrı çekecek biraz. A, bacaklar ağrıyacak olsun. Bacakları da ağrısın. Lütfen önüme çıkıp beni şey yapmayın. Hayır siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bu şehir beni hep öldürmeye çalışıyor. Bir ee, bisiklet kulesine göre değil yani bu şehir. Ama bu bisiklet kulesi yapması gerekeni yapıyor. Sanırım 10. pakette bitecek. Hadi SC, hadi SC, hadi SC, hadi SC. Hadi siye yaparsın siye. Yaparsın siye. Hadi hadi de dostum. Hadi dostum be. Hadi be. Aslan parçası be. Hadi be. W www w w Bu yukarıda mı ya? Benim yukarı mı çıkmam gerekiyor ya Yukarıda olmasın. Aman. Aman yukarıda olmasın. Kas eksildi. Evet. Kas kasları artırırız. Kas hiç şey değil. Sınırsız kas var mı ya bunda? Bir şey yaptığım zaman sınırsız kas oluyor mu? Ne oluyor? Nasıl kaslarım kalıcı olarak okey burada artık düşmeyecek. Senin kasların artık biz e, grafenden yaptık falan diyecek. Bisiklet tecrübesi artmış. Güzel. E, sonraki noktaya gideriz. Başka bir paketi bırakırız. Let's go. Cool. Evet. Yavaş yavaş yokuş çıkmaya başlıyoruz. Ama CJ bu yokuşları çıkar. CJ hangi yokuşları çıkmadı? CJ ne yokuşları çıktı öyle bu hayatta? Cümlelerin birbiriyle çelişkili. Olsun. Çelişkili olsun. Ha, burası hastane mi? Ne burası? İlginç bir yer. böyle mekanlara bakmayı seviyorum. Sanırım hastane gibi bir yer, özel hastane olabilir. Maksimum güç, yeah. Christ satılatıldı bana. Okey. iki paket varmış orada. Ben bir paket sanıyorum. Birisi burada, diğer nerede? Oo. Tamam, burada tamam, sıkıntı yok. Buradan doğuya doğru gideriz, sahile inip buradan aşağıya döneriz. Hiç sıkıntı değil, oradan da geri döneriz zaten. Wo wo wo wo wo wo araba. Wow. Kötü kötü şeyler, kötü kötü şeyler. İnşallah imkansız yerlere koymamışlardır. şimdi bu merdivenlerden aşağı çıkacaksın. Güzel. Teslim edildi. Güzel. Devam. Düm düz Hadi be. Okay, azıcık küçük küçük risklere girmiş olabilirsin. Ha, zaten biz buradan gelmiştik. Ta oyunun başına. Biz başından beri bisiklet sürüyoruz oğlum. Biz başından beri bisiklet sürüyoruz bu oyunda. Ne diyorsun sen? Ben kötü bir tercih mi yaptım az önce? Ben doğru yere mi gidiyorum? Evet, orada orada bir yol görüyorum. Lütfen burada düşmeyelim. Düşmedik. Güzel. No you didn't. I did. But I did. I did it. I did it many times. Çünkü ben kötü bir insanım. Arkadaşlar ben kötü bir insanım aynı zamanda. Bunu da bilmiyorsanız artık bilmiş olduğunuz hayat. Hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Adım C Okey şu an beş dakikanın kalmış olması bana. Evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet. Bu yokuştan bu yokuştan doublelerle çıkarız. Bu yokuştan bisiklet üzerinde dans ede de çıkarım ben. Güç arttı. sadece artacak. O güç artacak. O güç artacak. Bu görev yaptıktan sonra ne oluyor acaba? Ha şey işletmeye dönüşüyor doğru. Dolar oluyor. Marketimiz oluyor artık. Ha. Bence oldukça verimli bir süreçti. Arkamızdan bir balas arabasının bize geçirmesi dışında. Yes. Bir de yani gerçekten paketli birisini öldürdük. O da bir başarıydı bence. Bu seri, bu seri sırasında çok fazla şey oluyor. Çok fazla ilginç şey oluyor. Takip edemediğim kadar ilginç şey oluyor. Tüfek olmadı. Onu da öldürmek isterim ama. Buradan sağ yapacağız şimdi. Wow wow, wow. wow. Wow. Hayır ben ben sağ yapacağım önce. Teşekkürler. Okay, bu düzgün bir paket olamaz. Ben şu an düzgün bir paketçi yaptığımı inanmıyorum. Bu hoş bir şey değildi herhalde. kim oraya gelir ya bilmiyorum. Oo keşke şu Ya ulan keşke şu fast food arabalarından da göreve çıkabilsek ya. Bir ee... Hamburgerci görevi olduğunu biliyorum. Bu şekilde e, burger shottan dağıttığımız hamburgerlerin olduğunu biliyorum. Hamburger, tırnak içinde hamburger yani. Bence kurtar yani kurtaracağız bu konuda şey değil de. Sonrakilerde acaba ne kadar zaman verecekler? Olay oluyor çünkü. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo Burası bir bisiklet kulesi için kesinlikle. Doğru şehir değil. Wow. Wow, çok fazla şey oluyor şu an. Hadi CJ bacakları çalıştır CJ, bacakları çalıştır. Ödememiz lazım. A para aldık. Daha fazla para aldık sanırım. Okay. Ya bir bisiklet kuryesi için güvenli bir şehir değil ama sanırım iyi kazanıyor bisiklet kuryesi. Hadi CJ, hadi hadi hadi hadi. E, hızlanıyor ha CJ, yani daha hızlı gidiyor. W'lere hem ben daha pratik bir şekilde basıyorum. Hem de CJ böyle giderek daha hızlı şey yapıyor. 3 dakika kala vardık buraya. Güzel. Ne kadar verdiler? Üff. Kalan süre için 7500 verdiler. Aaa bende. Oğlum yaptık lan. Okey güzel. <gülüyor> İyi güzel. Devremin artık 2000 dolar para kazandıracak. Düzenli toplamaya dikkat et. Ok, tamam, ok, ben alırım şu an. Şu an kazanıyor sanırım. Ne kadar olmuş şu an? 20 dolar. Hemen girip toplayalım. O 20 dolarla girip kendime can alırım. Güzel ha, iş yaptık. <gülüyor> i̇ş bakalım. Sprank içelim biraz buradan. Oh. Keşke şimdi bir şeyler yiyelim. Keşke önce bir şeyler yesek, sonra bir şeyler içsek. Abi gidip okulda burcu yemeği yozalım ya. Kampüste burcu yemeği yozalım. İnanılmaz. Bazı şeyler. Oh, güzel. Harika. Tam da bunu yapacaktık. Çık bakayım oradan. Çık bakayım. Harika. En yakın ev nerede? Gidip şurayı satın alalım. O evi satın alıp taksi şoförlüğü yapacağız. Aynen öyle. Araba yıkmayalım da, araba bir şeye benzesin yani. Taksi şoförlüğü de yapıp artık arada sonraki bölüm sezon finali değil de yani bir şeyler yaparız böyle. Şehre veda ederiz artık Los Santos'uma. Benim canım değerli bir tanecik Los Santos'uma veda ederiz. Şurası neresi olduğunu merak etmişsiniz ya. İber gelip şuradan da şu evi alalım. Hocam selam, ben buradan bu evi alacağım. Teşekkürler. Çünkü zaten bizim her evi almamız gerekiyor oyundaki. O şeye dahil 10.000 dolar. Harcadım gitti olan. Az önce 10.000 doları kazandım zaten. Heyt be. Bisiklet kuryeliğinden aldığım parayla ev satın aldım. İyisi. Gayet iyisi. Devam. Umarım taksi yerindedir. Okey. Oo oh, okey. Selam. Gel. Gel atla bakayım. Nereye gidiyorsun? Bir müşteri bul. Santa Maria Beach. Okey. Santa Maria bir şey hemen. Wow. Gideriz. Nerede ama? Wow. 3 dakika oraya gitmemi mi istiyorsun? Wow. Okey. Verilen bahşiş zaman ve hasara göre değişecek. Oo hasar vermememiz lazım. Okay. O bahşişi istiyoruz arkadaşlar. O bahşişi istiyoruz. Hasar almak istemiyoruz. Okay. Buradan gidersek tam çok doğru bir yola girmiş oluruz. O bahşişi istediğim için hasar vermemeye çalışacağım arabaya. Bahşiş azalıyor. Neden azalıyor lan bahşiş? Zamana göre mi azalıyor bahşiş? Yoksa ben arabayı delice sürdüğüm için mi azalıyor? İnşallah ona göre azalmıyordur ha. Ben arabayı delice süreceğim. Ha, delice süreceğim çünkü başka türlü süremiyorum. Ya olmuyor yani ben yok. Düzgün sürüş şey yok. Ben benim müthiş şoförlük yeteneklerim böyle gerektiriyor. Ki eşsiz bir deneyimdir Onu da söyleyelim. Herkes şey yapamaz. Oo vaa başı başı azalıyor ya. Aa radio değiştirdi kadın. Ben bir şey yapmadım. Woah ah be yapmayın şunu ya. Okey. kötü oldu. Ben başlıca zaldı hem de taksi bir sıkıntılı oldu. Şuradan aşağı iniyoruz, aşağıya inerimmez yes. Ama zamana göre de belirlenecek, o yüzden bence iyiyiz. Hop. Kadın aşağı atladı. Ben bu arabaya binmem diye. Hocam sen evsiz değil misin ya? Sen baş verebilecek misin? Burger shot. Wow. Bizim şehrin diğer tarafı be. Yolda, yolu kullanırız. Yolu kullanırız. Hiç sıkıntı değil. Taksi görevini başka bir yerde yatsam, yapsam daha mı kolay olurdu acaba? Çünkü ambulans ve e, polis görevini Angel Pine'da yaptığınız orada daha kolay olacak ki ben de öyle yapmayı planlıyorum. Acaba taksi göreyim mi orada yapsam diye düşünüyorum. Abi bir yandan şey diye orada taksi var mı? Burası dünyanın sonu. Dünyanın sonu taksi olur mu? Belki vardır belki yok. Neyse zamanını anlarız zaten. Ah! Yine çarptım be. Müşteri bir sanırım 50 müşteri bulaşınca mı bir şey oluyor da öyle bir şey ol oluyor olması lazım 50 tane müşteri yapınca ar yine radyo X'e çevirdi olan radyo X'e neden çeviriyorsun ya abicim neden doğru düzgün sürüyorsunuz ya başka bir müşteri bul hemen neyse araba yok olursa baştan şey yaparız da manman geldim manman ne yapıyor nereye gidiyorsun Sculpture Park mı? Tamam. Okay. Tamam dümdüz gideriz yani tren şeylerini görene kadar. Daha düzgün sürserler Bu sefer daha düzgün sür lütfen. Dümdüz gidiyoruz. Her şey huzurlu bir şekilde gidiyor şu an. Polis peşimize düşseydi çok fantastik olurdu böyle müşteri de arkada. Yani arabayı da boyayamayız çünkü sa taksi sarı olmadıktan sonra ne işe yarayacak? Ha, buradan aşağı ineceğiz aynen. Ha Sculpture Park şurası okey güzel bir yermiş, hoş bir yermiş. Uuu üstü kalsın diyor, güzel. Acele kapar bahşişçı. Okey güzel gel bakayım. Müşteri 3 oldu. Jefferson motel. Hemen hemen efendim hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. E, gidelim bakalım. Hep böyle yerleri mi götürecekler bizi? Aa, burası, burası kolaymış. Oh wow. Ha zaman genel bir zaman. Bahşiş azalıyor. Anladım. Bahşiş vermiyor şu an. O okey. 7 dolar mı? Bir müşteri bul. Okey. 7 dolar bahşiş alın. İnanamıyorum yani. Gel hocam. Nereye gideceksin? Burger shot. Okey. Tamam hocam gidiyoruz. Hiç. Rahat ol. Rahat ol. Seni oraya götüreceğiz. Sağ salim. Burger shot'a götüreceğiz seni. Uf. Bahşiş azalıyor. Bahşiş azalıyor bu sıkıntı. Benim taksici olmaz sanırım. Sanırım benim taksici olmaz bu konuda hem fikir olabiliriz. Ya bahşiş o kadar da azalmıyor çok ilginç. Bir yerden uzaklaşırken mi azalıyor acaba bahşiş o şekilde mi hesaplanıyor? Ulan yoksa bahşiş şey mi? Şu an frame rate 60'a Dayalı diye mi? Çok ilginç. Acaba Framerate'i ayarlasam şey olur mu? Deneyelim. Bir müşteri bu. Hemen müşteri. Gel hocam. Country Club. Bu hemen burada. Başlık hızlı, hızlı azalıyor. Ama az önceki kadar hızlı azalmıyor. Sarım gerçekten frame rate'e bağlı bir durum. Gözleriniz kanıyor şu an değil mi? Şu an benim de gözlerim kanadı azıcık. Ve başlığı aldım. 39 dolar. Güzel. Başka bir müşteri bu. Hemen efendim. Kötü arabamıza binmek ister miydiniz? Wow. Yavaş yavaş geliyor ya. Evet. Ben ben de bekleyebilirim zaten. Şu an zamanım bütün dünyadaki zaman benim zaten. Şu an Ölmeyeceğiz ki zaten. Yaşayacağız böyle. Yaşayıp gideceğiz. Nereye gidiyorsun teyze? Brown Starfish Bar and Grill. Okay. Neresi olduğunu bilmiyorum ama. Gidelim. Neresiymiş? Nereye gidiyorsun Wow. okay. Dümdüz. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Önüme çıkmazsanız sevinirim. Arabalar. Okay, sağa dönme, sağa dönme, sağa dönme güzel. Buradan ben sağa döneceğim sınırım. Yok, benim aşağı inmem gerekecekmiş. Yok et et tam, ben doğru yoldayım. Okey güzel. A ben zamandan da arttırıyorum şu an değil mi? Yani genel olarak zaman da ekleniyor sanırım. Her bir müşteri de dur bakalım. 6 şey oldu. Yoksa her bir müşteri de farklı bir zaman mı veriliyor. Sanırım her bir müşteri de farklı bir zaman mı veriliyor. That's cool, that's cool. Evet, acil eder kapanmıyor. Bir müşteri var ne yapıyorsunuz ya? Ha müşteri bulmak için de zaman veriyor. Müşteri dondu. Hocam, e, taksinin sırasında cinayet okey mi? Sanırım okey. E tamam okey o zaman. Pershing Square nerede? Ha okey dümdüz buradan sağa doğru ilerlediğim zaman ulaşıyoruz. Burası güzel bir meydan ha. O polis karakolunu olduğu meydan güzel bir meydan. Ha polis karakolu var diye biz takılamıyoruz çünkü tahmin edin bizim mesleğimiz ne. Hırsız, hırkızıcılık, dolandırıcılık, birilerini katletme, çetecilik, her türlü e, namussuz zanaatın şeyiz, ustasıyız. Ama bugün helal işler. Bugün helal işler. Nasıl mesela attığımız paketle öldürüyoruz bugün. Ee, neyle öldürüyoruz? İşte taksiyle ezerek öldürüyoruz. Bugün daha helal işler. Yani, Uzi kullanarak tabanca kullanarak değil de. Öyle. Okay, bir an korktum onlar oradan çekilmeyecek diye. Çünkü bahşiş istiyorum ben. Araba ağır ağır mı gidiyor ya? Bana mı öyle geliyor ya? Çok yavaş gitmiyor mu şu an? Hah geldik. Bahş bahşişi ver. Lütfen bahşişi ver. Ne kadar vereceğim? 72 iyi. Kafayı bulma diyor lütfen bu verdiğim parayla. Wow. Peki mesela şu an ben bu müşteriyi buldum. Gel bakalım 638 aynı zaman mı devam edecek? Tattoo shop. Okey tamam hiç sıkıntı değil. Ha sen şeye gidiyorsun anlaşıldı anlaşıldı. Ee, bir de şey diyor. Şehrin diğer tarafında bir toplantım var. Ulan şeye gidiyorsun işte. Dövme yaptırmaya gidiyorsun. Orada toplantı yapacak hiçbir yerin olmadığını da gayet biliyorum. Çünkü yani orası bizim bölge. Ya Balas bölgesi. Burası yani kötü yer orası. Kimseyi kandıramazsın lütfen. Hani ben işte takım elbise giyen birisiyim. Prestijim var. Yok artık yok. Bir müşteri bul. Bul bulayım. Burada bir müşteri. Nerede lan müşteri? Hocam gel bakayım. Gel bakalım hocam. Country Club ha okay tamam geç kalmayalım diyor. Kalmayız hocam merak etme bizde garanti vardır. Geç kalmayız. Oh! <gülüyor> çok korktum. <gülüyor> çok korktum. Bize çarpacak diye çok korktum. Saat çok sağlam geliyordu. Ve ağzımızı vurduğumuzu kırardı. Abi üff. Acaba şey yapabilir miyiz böyle bir gün? Bütün oyunu tek bir arabada geçir ama geçiremeyiz herhalde ya. Mod varsa, arabaya aynı hasarı aynı yere koyan mod varsa ama imkansızdır ya. İmkansızdır abi, müthiş bir hazırlık ee, gerekiyordur ona. Ki o kadar hazır yapabileceğimizi de sanmıyorum. Böyle RPG oyunlarında tek yaşam olur ya. Kılsızca oda yapmıştık mesela. Öldüğü yakılsızca yer, öldüğü yerde bırakmıştık Nüvegas'ta. Öyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum ama yapabileceğimizi sanmıyorum ya. Hani San böyle ha zaten San Andreas'ın San kendi içinde tek yaşam olabilir hani eee ölünce oyun bitecek. Seri orada bitecek falan ama Minecraft hardcore serisi gibi. Ama tek arabayla şey 10 sirali bonus 1000 dolar acele eden okey devam, devam o zaman. Bin hocam. 2000 dolarlıksan sen elbise giymiyorsun şu an. Reese's Barbershop. Oha Reese's'in yanına götürüyorum bak. Ama aynı yere geri götürüyoruz. İyi e, okey. O zaman ileriden dümdüz bu yoldan devam edeceğim. Glen Park'tan aşağıya ineceğim. Sağa döneceğim Glen Park'tan. Anlaşıldı. Dümdüz ileri. Güzel. Wow wow wow wow wow wow. Okey. Arabalar tuhaf manevralar. Wow wow wow. Okey. Hocam yola çok hızlı çıkıyorsunuz ya. Yola gerçekten hızlı çıkıyorsunuz. Ben çok korkuyorum artık. Ben artık çok korkuyorum. Araba son şeyde gidiyor. böyle şu an asıl yapmaya çalıştığımız e, para değil şey e, oyunu %100 bitirmeye çalışıyoruz. %100 bitirme için gerekli bütün yan işleri yapıyoruz şu an. Buradan da dümdüz aşağıya. Araba şu an zorlanıyor, son fitez değil ilerliyor. Fites. Vites. vitez, Vites vitez değil lütfen. Fites. fitez, Fites. Kafayı takdım şu an ben. Üf, şu an nasıl acıttım hayra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh. Sanırım Bahşiş miktarı hep aynı oluyor. Sadece bahşişi alıp alamayacağımız etkiliyor o bar. Gel bakayım hocam. Nereye gidiyorsun sen? Skate Park neresi ya? Ha, oraya gidiyorsun ya tamam. Hiç sıkıntı değil oraya, oraya, Orası bizim mekan. Bizim çocuklar var orada. Anla hayır hayır hayır anlaşamadığımız çocuklar var ama tüh tüh be. Bahşişi kaçıracağız sanırım. Direğe takıldık ya. Belki. Belki. Hayır. Hayır. Ah be. başçı kaçırdık. başçı kaçırdık. 11 dolaş. Geldim hocam. Geldim men, geldim. Nerede gidiyoruz? Ee, All Saints General Hospital Başka bir hastaneye yanına mı gidiyoruz? Tamam, dümdüz ilerleyeceğiz işte. Ho, okey. Direğe takıldık. işte böyle küçük küçük takılmalarla bahşişi kaybediyoruz. Ne yapalım? Hayat. Hayatta böyle bir şey. Küçük şeylere takılırsanız, büyük bahşişleri kaçırırsınız arkadaşlar. Bu da size CJ tavsiyesi olsun benden. CJ tavsiyeleri önemlidir. CJ tavsiyelerini lütfen şey yapın. Yoksa hayat çok ilginç şekilde dönebiliyor. Hadi bakalım. İn hocam. 41 dolar güzel. Bir müşteri bul. Bahşişlerle çok az ilerliyoruz. Bin hocam. 20. müşteri de sanırım bir daha aşağı alacağız. Glen Park. Okey hocam hemen gidiyoruz Glen Park'a. Sanırım yine başlık kapamayacağız. çekebiliriz. Kapabiliriz. Başlayabiliriz. İnandım lan şu an. Çekil oğlum yoldan. Öldürürüm. Öldürdüm. Zaten öldürdüm. İnandım şu an. Ben inanınca benim önünde durmayacaksınız. Ben inanınca benim önümde durmayacaksınız. Öf. Öf çok stresli. Şey dibindeyiz ya. Olmadı olmadı olmadı. Ah kapamadık. Ah be, trafiğe takıldık, kapamadık. Belki, belki, belki, belki. Ah be, Tüh be Başka bir müşteri bul. Hocam selam, kapıları senin için açtım gördüğün gibi. 24-hour motel mi? Neyse arası. Tamam, dümdüz gideceğiz. Alahambra'dan da sola döneceğiz. Motel'e gidiyor bak şirirsiz. Çok önemli bir görüşmen vardı ya motel'de. Evet biliriz o görüşmenin kiminin olduğunu. O görüşmenin kiminin olduğunu iyi biliyoruz. Hadi bakalım. Buradan sol yapacağız. Bunu yapacak gibi. Bunu alır gibiyiz. Bunu alır gibiyiz. İnşallah bahşişleri istemiyordur yüzlü yüzler için ya. O. Hadi. Hadi. Ah. Okey 36. Bir müşteri bul. Gel bakalım. Ha yakına gelmemiz gerekiyor okey. Atla bakayım. Leon Diamonds devam. Leon Diamonds'a devam. Nerede olduğunu bilmiyorum ama tümüz ilerleyeceksin. İleriden sol yaparız, let's go. Cool. Okay. Aha. Oo, bahşiş azalıyor. Yetişiriz, yetişiriz, yetişiriz. Yetiştik. Leon Diamonds hangisi ya? Oo. Lütfen gel diyor. Geldim. Nereye gidiyoruz? O havalanla gidiyoruz. Okey, oğlanı gidiyorsak, o, ilginç bir yol izleyeceğiz. İlk önce Glen Park'tan dümdüz sola döneceğiz. İlerleyelim bakalım, bir ilerleyelim, bir ilerleyelim ondan sonra. Sanırım en ideal yola, yola göre koyuyorlar şu ıı, taksi, bahşiş jetwellini, taksi bahşiş eğrisini, integrallerini aldığımız, türevlerini yaptığımız. Bir sürü matematik yaptığımız denklemi. Bahşiş denklemi. Asıl çözmemiz gereken denklem o değil mi zaten? Kafamıza göre bahşiş verildiğimiz zaman matematik görevini yerine getirmiş olmuyor mu? Okey şimdi. Buradan dümdüz ilerleyebilirim. Evet bazı riskler alınacak birazdan. Buradan sağa yapacağız. Okey. Biraz dolanmış olduk ama... Bence... Evet. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Şuradan bir yerden içeri girmem lazım. Şuradan bir yerden içeri girmem lazım. Yes. Mı? çok ilginç bir yer. Çok ilginç bir yer abi. Ha, müşteri Gerçekten havalimanına taksi gitti şu an. Geldim hocam, atla bakayım. Nereye gidiyoruz? Oo, çok uzak gidiyorsunuz hanım. Jefferson Motel. Ha, yok. Uzak gitmiyoruz. Bir şey olmaz. Jefferson Motel şurada. Yani yola çıktık mı gerisi şey değil yani. Havalana giriş sadece biraz e, düşündürtebiliyor insan ama açıkçası şu yola girdikten sonrası önemli değil. Hala haritada şey işaretli. <gülüyor> e, motel işaretli. Gideceğimiz motel işaretli. Oo. Spreyleme için. Yeni bir grafiti bulduk. Orayı spreyleriz biz. Yapacağız yani. Ona yapacağız o artık. O bizim görevimiz. O bizim sorumluluğumuz. Bizim, biz yapmazsak başka birileri yapmayacak. O çok belli. O yanlış yere girdim ben ...sağ yaparız. Şuradan sağ yaparız. İleriden sol yaparız. İleriden sol yapamıyormuşuz. Daha da ileriden sol yaparız artık. Aynen buradan sol yaparız. Bence... ...bence bu görevi başarılı. Bence buradan alırız tipi. çarptık ama ah hadi bakalım ne kadar tip vereceğim sağlam vermen lazım ne kadar veriyorsun 79 nice gel hocam Ta aa önümüze de taksi çıktı nereye gidiyoruz oraya gidiyoruz sol yapsak yeterli Evet. Hocam çeteciyi öldürdük. Sıkıntı olmaz inşallah. Bir de sizin sanırım e, ulustandı. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizim mahalleliydi. Oo, bahşiş. Azıcık. Hızlı mı az oluyor ne? Geride mi kalacağız? Sanırım geride kalacağız. Olsun. 18. Heh. iki tane daha alırsak şey oluyor. E büyük parayı veriyorlar. Büyük paralar oynanıyor burada arkadaşlar. Büyük paralar dönüyor. O <gülüyor> oh, demişken evet. Bugün yapmayı unuttum bir aktivite varmış. Paralı bir aktivite falan yok yok ama. Hadi. Tüh be! Bir müşteri bul. Gel hocam gel. You go market ne? Burası nereye ola ki? Yukarıda. Dümdüz yukarı çıkıp Glen Park'tan sağa döneceğiz. Anlaşıldı. Yollarda böylece öğrenmiş oluyoruz bol bol. İşte helal para kazanmak kolay değil. Wow umarım polislere takılmayız. Okey takılmadık. Polisler sayarım balasları takıldı ki çok okey. Hiç sıkıntı değil. Takılsın. Polis onlar işini yapıyor. Balasları takılabilir. güzel. Oke okay, güzel. Sınırım yetişiyor muyuz? Yetiş. Hadi Allah oh be yetişelim be. Arada bir yerde mi bu? Ne neresi burası? Şurası mı? Ya da burası olsun. Yetiştik, yetiştik, yetiştik, yetiştik. 51 dolar. Fena değil. Gel bakalım hocam. Yine umarım ters tarafta kalmazsın. Nereye gidiyoruz? All Saints General Hospital? okay Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Ee, av, gözüm acıdı. Şu yolu takip ederiz. Sonra sağ taraftan ilerleriz. Soldaki yoldan takip ederiz, aynen. Şu yolu yani. Güzel. 20. müşterimiz bu. Bunu yaparsak para alıyoruz. Ama sanırım 50 müşteri şey yaparsak %100 gerektiren şeyi yapmış oluyoruz. Hadi bakalım be, hadi bakalım be. Abicim ne yapıyorsunuz ya? Arabadan da duman çıkmıyor en azından iyi. Arabadan duman çıkmıyor. Sağ yapıyorduk şu an. Ah. Ulaşacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Hocam. 58 dolar. Bir müşteri bu mu? 20. müşteri olmadım ya? Hani para? Allah Allah. Bir dakika hemen bir şeyi kontrol edeyim. Hızlı hızlı e, şey yapayım. Evet. Kusura bakmayın bu çabuk şey için. Taksi şeyini on etmem gerekiyor. 10 müşteriyle okey olabiliriz şu an. Belki gerçekten de fazlalık yapıyoruzdur. Siz tabii ki fazlalık yapmıyorsunuz. Değerli hapaplarım siz hiçbir zaman Fazlalık değilsiniz bu videolarda kanalda Yo, komple e, 50 fairs diyor. Ya hayır ya. 50 kişi mi alacağım ben şimdi? Okey, dur bakalım. Bu Chinatown Wars, bu GTA 5. Okay, 50 tane gerekiyormuş. 50 tanesini bu şeyle tamlayabileceğimizi sanmıyorum. Ee, hadi bakalım bunu da bırakalım. Prolabs Store. O Prolabs Store sanırım daha yakın. Bunu tamladıktan sonra artık şey yaparız. Sonraki defaya bırakırız. Ya, bilmiyorum. Neyi nasıl yapabiliriz? Siz de taksicilik hakkında daha fazla ipucu verebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda yardım edebilirsiniz. Şey yapabiliriz. Wow. Ah şey yapacağız evet dur yok. Bunu yaptıktan sonra şeye gideceğiz. Onu unutmuşum ben. Evet arabadan sonra dumanlar çıkıyor. E, Spreye gidip orayı bir spreyleyelim. Ondan sonra sevleyelim artık. Ama yine iyi para kazandık. Ha? Yine 80 bini bulduk yani. Taksi görevi sonlandırıldı. 6159 dolar. Güzel. Güzel. Güzel. Şimdi gidelim bakalım. Kendinize şey yaptığımız yere. Kendinize şey yaptığımız yere çok böyle kafalarda sorular bırakan bir tanım oldu. Yok o değil. Şey yani. E, Spreye gidip Etrafta da bakalım. grafit falan varsa yine spreyleriz ederiz. Grafitiler bizden kaçamaz. Hem kaç tane grafit olduğunu da görürüz. Çünkü ben sürekli unutuyorum. 50'ye yakınız sanırım ya. Sanırım 50'ye yakınız. Ben de hatta bir garaja koyayım bu arabayı. Ve çıkarken yine kullanırız. Ama grafit yapılacak. Kendime gurur duyuyorum. 20 tane müşteri bıraktım. Bu taksiyi tamamen harap etmeden, yani bir şekilde hayatta kaldı taksi. Beni taksiye kendili gurur duyuyordur. Vaa, wow, ben bu şoförün altında yaşadım be. Hani yaşadım derken hayatta kaldım anlamında. <gülüyor> Yoksa hayatımın maceralarını falan yaşadım. Oho, oho, okay. hey dostum ha. Yani azıcık sıkıntı sanki şu an. Bir yere vurduk gitti her şey. Bir yere vurduk gidiyoruz yani. Hah. Şurası ne abi? Şurası. Haa okey. Erotik şok burası. Yani Üzerinde de tabi ki çetecilerin şeyi var. Okay. 40 kıyafet. Aaa 40 tane mi boyamışız toplamda? Yaşlanıyoruz be. Yaşlanıyoruz be. 40 azmış. 40 azmış be. Gidip şuraya o zaman. Ya da şuraya alarak noktalayalım abi ne olacak? Willow Field. Hadi bakalım. Willow Field'da şey yaparız? Ama Willow garajı yoktur büyük bir ihtimalle. Uf. Okay. Ve evet, 41 oldu güzel. 41 oldu ama demek ki hala bir şeyler var bizde de yani yaşlımışlı ama hala bir şeyleri yapabiliyorum. Gözler hala grafitileri bulabiliyor. Güzel bir şey bu bizim için. Ama sanırım Sezar'ın çetesinin grafitilerini yapıyorum şu an. Sezar buna sinirlenir. Sinirlensin şerefsiz. Gerçekten hiçbir şey yok. Ama buralarda grafiti var mı? Buralarda grafiti olabilir ha. burada grafiti var da ben görmemiş olurum. çok iyi bilmiyorum. Şehrin bu kısmını. Aa evet burası şeymiş lan. Tamam. Emet'in evi. İyi o zaman şurayı da alalım da. Emet kendini güvende hissetsin. Hadi bakalım. Devre mülk satın alındı. Buradan da gerçekten çok kötü bir ev satın aldık. Emmet'in babaannesinin yaşadığı evmiş bu artık yani. Düşünün. Emmet'in kendisi yaşlı hiçbir şeyi hatırlamıyor duymuyor. Onun babaannesini dedi. Evet. Ve değerli dostlarım, ahbaplarım size şöyle bir mutfaktan veda etmeyeyim. Ben. Şöyle bir ...evden CJ'in yakışıklı yüzü... ...ekranın yanındayken veda edeyim... Ee, ...Sanar da ...bu bölümde de bizlerle birlikte kaldığınız için... Ee, ...birlikte taksime bindiğiniz için... Ee, ...ve de kuryeden paketi aldığınız için... ...çok teşekkür ederim... Ee, ...lütfen e, incelemelerinizi yorumlarınızı... E, ...yazın... ...CJ nasıl bir kuryeydi... ...nasıl bir taksicilik yaptı... E, ...memnun kaldınız mı hizmetin, hizmetinden... Memnun kalmadıysanız, neden memnun kalmadığınız gibi yorumlarda yaparsanız çok iyi olur ki biz de namuslu, helal iş yapan insanlar olarak kendimizi geliştiririz. Sonraki bölümde ha, açıklamalar kısmına lütfen bakabilirsiniz. İlginizi çeken konular olabilir orada. Sonraki bölümde, sonraki defaya videoda, yayında herhangi bir şeyde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.